8 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmenin ne anlama geldiğini düşüneceğiz. Önce buraya bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası 1, burası 2, burası da 3. Bunu yapabilmek için bu parçaların her birisini 3 eşit parçaya ayıracağım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 4 bölü 3, 5 bölü 3. 6 bölü 3, 7 bölü 3, 8 bölü 3. Tam burası 8 bölü 3. 9 bölü 3 de biliyorsunuz 3'e eşit. 8 bölü 3 bölü 1 bölü 3 işlemini düşünmenin bir yolu şu. Diyelim ki sıçrayarak, kanguru gibi sıçrayarak 8 bölü 3 noktasına gitmemiz gerekiyor. Her seferinde 1 bölü 3 kadar sıçrayabiliyoruz. 8 bölü 3'e ulaşmak için kaç kere sıçramamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere sıçramamız gerekiyor. Bu çok mantıklı. Niye mi? Burayı 1 bölü 3'lük parçalara ayırdım. Yani her bir bütün için 3 sıçrama yapıyorum. Yani hangi sayıya ulaşmaya çalışıyorsanız o sayı çarpı 3 kere sıçramanız gerekiyor. Bu işlemi şu şekilde de düşünebilirsiniz. 8 bölü 3 bölü 1 bölü 3 eşittir 8 bölü 3 çarpı, çarpı, çarpı, 3 bölü 1. İsterseniz 3 bölü 1 yerine 3 de yazabilirsiniz. Kesirleri nasıl çarpacağımızı biliyoruz. Önce payları çarpalım. 8 çarpı 3, 24 eder. Sonra paydaları çarpalım. 3 çarpı 1, 3 eder. Sonuç 24 bölü 3, bu da eşittir 8. Bir örnek daha yapalım. 8 bölü 3, bölü 2 bölü 3 işleminin sonucu ne olur? Bu işlemi de aynı şekilde düşünebilirsiniz. 8 bölü 3'e varacağım, her seferinde, her seferinde, yine sıçrayarak gideceğim, her seferinde 2 bölü 3 birim yol alıyorum, kaç sıçrama da gidebilirim? Başka bir renkle işaretleyelim. Bir sıçrama. 2 sıçrama, 3 sıçrama, dördüncüde 8 bölü 3'e varıyoruz. 8 bölü 3 bölü 2 bölü 3 işleminin sonucunun 4 olduğunu gördük. Şimdi bu işlemi bir de buradaki gibi çözelim. Bir kesirle bölmekle bu kesrin tersiyle çarpmak aynı şeydir. Aynı az önce yukarıda yaptığımız gibi. 8 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarpacağız. 2 bölü 3'ün tersini bulmak için de payla paydanın yerini değiştirdik. 2, 3'ün yerine geldi, 3 de 2'nin yerine. Peki bu işlemin sonucu nedir? Payda yine 8 çarpı 3, yani payda 24 var. Paydada ise 3 çarpı 2, yani 6 var. 24 bölü 6 eşittir 4. Peki ilk işlemin sonucunun yarısını bulmuş olmamız mantıklı mı? Burada ve burada yaptığımız işlemlere bakın. Bunlar oldukça benziyorlar. Tek farkı burada birle, aşağıda ise ikiye bölmüş olmamız. Peki bu mantıklı mı? Evet, hem de çok mantıklı. Çünkü burada iki katı uzağa sıçradınız. Dolayısıyla sıçrama sayınız, adım sayınız yarıya düştü. Bir sayıyı başka bir sayıya bölmek ve bir sayıyı diğer sayının tersiyle çarpmak aynı şey. Burada 8 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmenin, 8 bölü 3 ile 3 bölü 1'i çarpmakla eşit olduğunu gördük. 8 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eşittir 8 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Evet, umarım bu videoda kullandığımız sayı doğrusu kesirlerle bölme konusunu daha iyi kavramanıza, aklınızda daha iyi canlandırmanıza yardımcı olmuştur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.